Ailelerine, sevdiklerine de takıntıları olan insanların söylemek istediğim birkaç şey var. Çünkü bu insanların da çok sık söylediği bir şey var. Yapma geçer. Senin elinde. Sen yapmasan geçecek. Bu o kadar insanların elinde olan, yapmasa geçecek olan bir durum değil. Yani e, hani sanki yapabiliyormuş da kendisi yapmıyormuş gibi bir davranış bu. Ama öyle değil elinde değil kendisini gerçekten çok zorlayan, içinde isen bir güç var bu insanların. Ve yapmasalar olmuyor. Kaygı dereceleri o kadar yüksek. Dolayısıyla bu tür söylemlerle karşımızdakini Sadece anlaşılmamış hissedip daha çok öfkelendiriyoruz ve kaygılarının daha da çok artmasına, ayrıca da çok üzülmelerine sebep oluyoruz. En sevdiklerim bile beni anlamıyor ve neler hissettiğimin farkında olamıyorlar diye. Bu nedenle eğer yardımcı olmak istiyorsak bu tür kişilere, onlara, onlara anladığımızı, çok zor durumda olduklarını fakat bu davranışı pekiştirecek şeyleri, ...yapmamaya gayret edeceğinizi... ...yani sürekli bize aynı soruyu soruyorsa... ...ona cevap vermemizin nedeninin... ...bunu pekiştirmemek için olduğunu... ...onunla inatlaşmamak için olmadığını... ...söylememiz yeterli olabilir. Evet, bu arada kereviz salatamızı da yaptık. Şöyle gösterebilirim. Salatamız bitti. Hayatı böylesine zorlaştıran bir sorunla uğraşırken... Ee, insanlara e, yardımcı olmaya çalışmak da çok kolay değil. Ee, çevredeki kişileri de anlamak gerekiyor. Onların da yaşadığı zorlukları anlamak gerekiyor. Ama bu anlamanın yanında hayatımızı da takıntılı kişilere uydurmak, onların isteklerine uygun bir hayat benimsemekte gerekmiyor. Çünkü ne kadar çok hayatı onlara uydurmaya çalışırsak, yani kapıya geldiğimizde hemen kıyafetlerimizi değişmek gibi işte, e, oturma dediği yerlere oturmamak gibi şeyleri yaparsak da biraz önce söylediğim gibi takıntıların daha çok pekişmesine ve daha da artmasına sebep oluruz. Bunları normal değil problemli davranışlar kabul edip bu problemli davranışlarla mücadelede. Sevdiklerimize destek olmak ise bu olayın çözülmesinde yardımcı olacaktır. Bu destek bazen bir uzmana danışması konusunda destek olmak şeklinde olabilir. Bazen yapmadıklarında onları konudan uzaklaştırmak adına dikkatlerini başka yere yöneltmek olabilir. Bazen onların sevdikleri bir uğraşı bulmak olabilir. Takıntılar bazen de insanları daha önemli bir problemden koruma işleri görebilir ki bu da ancak bir uzman desteğiyle kişinin bulabileceği bir şeydir. Bu koruyucu işlevleri neden da onu bulduğumuzda da takıntıların kendiliğinden kaybolduğunu görme şansımız oluyor. Evet, bugünü de